10'un kuvvetleri. 10'la çarpma işlemi yaptığımızda neler oluyor, bir kalıp oluşuyor mu görmeye çalışalım. 1'le başlayalım ve bunu 10'la çarpalım. Bu tabii ki 10'a eşittir. Bunu zaten biliyordunuz. Şimdi tekrar 10'la çarpalım. 1 çarpı 10 çarpı 1 tane daha 10. Bu neye eşit olacak? 1 çarpı 10 eşittir 10. Yani 10 tane 10'u çarpmış oluyoruz ve 100 oldu. 2 tane 10'u çarptık. Tekrar 10'la çarpalım. 1 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 eşittir. Bu neye eşit olacak? 1 çarpı 10 çarpı 10'un 100'e eşit olduğunu zaten biliyoruz. Bu işlemin sonucunu bir tane daha 10'la çarpacağız. Yani sonuç 1000. Burada nasıl bir kalıp görüyoruz? Burada 10 ile bir kez çarptık ve sonuçta bir tane sıfır var. Burada 10 ile iki kez çarptık ve sonuçta iki tane sıfır var. Burada da 10 ile üç kez çarptık ve sonuçta üç tane sıfır var. Oldukça net bir kalıp var gibi gözüküyor. Ancak biz bir kez daha çarpalım. Biri dört kez 10'la çarpalım. 1 ile başlıyoruz. Çarpı 10, çarpı 10, çarpı 10, çarpı 10. Bu neye eşit olacak? Bu yukarıdaki, yani bu, çarpı 10'a eşit olacak. 1000 çarpı 10, yani eşittir 10.000. 1 ile başladık. 4 kere 10 ile çarptık. Çarpma işleminin sonucunda 4 tane 0 var. 1 ve 1, 2, 3, 4 tane 0. Eşitliğin sol tarafını da sayalım. 1 çarpı 1, 2, 3, 4 kere 10la çarptık. Çarpımda da 1 ve 1, 2, 3, 4 tane 0 var. Bu kadar onu arka arkaya çarpmak yerine. Aynı işlemi yapmanın daha kısa bir yolu yok mu diye aklınıza gelebilir. Tekrarlayan toplama işlemi yapmayı hatırlayın. 10 artı 10 artı 10 artı 10. Bunun 4 çarpı 10 olduğunu görmüştük. Tekrarlayan çarpma işlemi için de bir şeyler olmalı. 1 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10. Baştaki 1 işlemin sonucunu değiştirmiyor. Bunu 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 olarak yazabiliriz. Bunu yazmak için, bir kısa yol olmalı diyorsanız, kesinlikle haklısınız, kısa bir yolu var ve bu kısa yola üs veya kuvvet deniyor. Eğer 4 tane 10'u çarpıyorsanız, bu 10 üssü 4 olarak yazılabilir. 10'un 4. kuvveti. 10'un 4. kuvveti, 4 tane 10'u çarpmak anlamını taşır. Bunu 1 ile başlayarak 4 kere 10 ile çarpmak olarak düşünebilirsiniz. Yani bu da eşittir, 10 üssü 4. Burada 1 ile başlamış ve 3 kere 10 ile çarpmıştık. Bunu 10 üssü 3 olarak yazabiliriz. 10'un 3. kuvveti. Bu 10 kare veya 10'un 2. kuvveti. Burada sadece 1 kere 10 ile çarptık. Yani burası 10'un 1. kuvvetine eşit. Tanımları da verelim. Buradaki 10... Taban olarak adlandırılıyor. 4 ise kuvveti veya üs olarak adlandırılıyor. Bir alıştırma daha yapalım. 10 üssü 6. Burada videoyu durdurarak biraz düşünmenizi öneririm. Bunu iki farklı şekilde düşünebilirsiniz. 6 tane 10'u alarak çarpabilirsiniz. 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10 veya bunun başına 1 ekleyebilirsiniz. Her iki şekilde de aynı sonuca ulaşırsınız. Biri 6 kere 10'la çarptığınızda 1 ve 6 tane sıfıra ulaşırsınız. 1 ve 1 2 3 4 5 6 tane 0. Yani 1 milyon. Onun 6. kuvveti 1'i 6 kere 10'la çarpmakla veya 6 tane 10'u çarpmakla aynı şeydir ve bu işlemin sonucu biri izleyen 6 tane sıfırdır. Yani 1 milyondur. Hoşçakalın.